Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz Bugünkü konumuz ruhsatlı silah nasıl alınır Önce sağlık kurulundan geçiyorsunuz hastaneden daha sonra bağlı olduğumuz belediyeye gidiyorsunuz vergisi silah almak için dilekçe vergi, yoktur, e, vergi borcu yoktur kağıdı bunlarla birlikte karakola gidiyorsunuz daha sonra size dilekçe dolduruyorlar Dilekçeyi doldurduktan sonra bir hafta, iki hafta veya da bir ay. Neyse artık sağlık kurulda dahil olmak üzere bunun içinde. Sağlık kuruldan rapor çıktıktan sonra bütün işlemleri sırasıyla hallediyorsunuz. Sonra dilekçeden sonra kaymakamlı kaymakamlığa verilen dilekçeden sonra size silah alınabilir kağıdı veriyorlar. Onunla birlikte makine, kimya veyahut kişiden alacaksınız. ona göre alıyorsunuz ve ruhsatı işlettiriyorsunuz. Vergisini yatırdıktan sonra bankaya gidip kart bedeli var. Kart bedelini de yatırıyorsunuz. Makine kimyadan alacaksanız bir adet resim. Makine kimyadan almayacaksanız resim istemiyorlar. Şu anda baktım internetten baktığımda resim 4 tane diyorlar ama makine kimyadan alacaksanız bir adet resim istiyorlar. Anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. İzledikseniz teşekkür ederim.